Öf her yer pembe pembe oldu ya. nasıl bir duman arkadaş. Hani ekrandaki yazıyı hızlı kolaylıkla kapatırsınız zaten. Yani bayağı ters bölüm. <gülüyor> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle Jailbreak'te bir hile göstereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, hile şu, sınırsız turbo yapacağız. Sınırsız nitro. Ee, öncelikle ee, şu şekilde olacak. Keycard'a ihtiyacınız olacak. Yani keycard alacaksınız ve bir arkadaşınıza ihtiyacınız olabilir. Yanımda Mehmet de var. Mehmet de, ben bu arada hemen sol tarafındaydım. Sokak olarak. Ee, Mehmet'e de buradan teşekkür edelim hileyi bana anlatan oydu. Hile demeyelim de buna bir glitch diyelim. Ee, peki o zaman. Şimdi şöyle E'ye e basıp 3'e basıyorsunuz. Yani 3 dediğim şu e, elinizdeki iki karda. Tamam şimdi ses yapma Bak sınırsız turbo. Böyle basabiliyorsunuz. E, e, trende geçiyor arkadan. Tamam şimdi E'ye basıp 3'e basıyorsunuz. Yani onu tutturmak biraz zor. Ben 1 dakikada falan yaptım. Ama yaptığınızda oluyor yani. Şey olacak zaten. Ee, ekrandaki o sol taraftaki şey bölümü gidecek. Ee, Rocket fuel bölümü. Aynen mesela şu an gitmedi pardon. Olmadı. İlk bu, bu, sonra bu. Aynen mesela şu an gitti bakın. Ekranda... Ama roketin olmaması lazım. Yok roket bende varken de oluyordu. Sıkıntı yok. Ee, şimdi böyle gördüğünüz gibi enter passenger yazıyor. Ee, bu geldikten sonra bunu sınırsız basabilirsiniz. Ekranda bu yazsa bile, ekranda bu yazsa bile bakın, gidemiliyoruz yani sınırsız. Hava yapalım, çöpleriz, istediğimiz gibi gezeriz. Çünkü istediğiniz zaman basabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereceğim. Ee, bastığınızda ekrana bir şey geliyor, boş Ko verin. Yani devam edin, uçursunuz. Bakın böyle sınırsız uçabilirsiniz. Ekran da Enter Passenger bölümü geliyor sürekli yazacak o. ama e, yani sürekli yazsa bile siz basmam basmaya devam edeceksiniz. Aynen böyle. Evet şu an baya toslamış oldu. Biraz düzgün bir yer bulursam uçmak için şu şekilde. Ben yani bildiğim uçuyuz. Öyle, aynen bak şurası gayet iyi uçuyor. Şöyle bir uçamadık tabi de. Aman aman aman aman. Ben şeyde kaldım galiba. Tamam. Aynen böyle uçuyor işte. Artık sınırsız istediğiniz hareketleri yapın, istediğiniz şekilde uçun. Ee, nasıl yaparsanız artık bilmiyorum. Mesela ben buradan uçacağım. Aynen böyle. Haritanın bir kısmına, öbür kısmına girebilirsiniz. İsterseniz yarış yapın birbirinizde. Ee, Sütlerinize falan böyle girebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, glitch yani. yani. Sınırsız Turbo. Evet, sınırsız Turbo. Sadece ekranda seni gıcık eden bir yazı var o kadar. Enter Passenger'ı yazılıyor ki. Onu da belki bir türlü iptal edebilirsiniz. E, videonun sonlarına doğru bir daha anlatacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Mehmet de gelecek. Turbo'ya basarak bir yarış yapacağız. Donatın oraya gel Mehmet. Aynen. Hop hop çok gitti. Araba gidiyor. Ölmeyelim de. Tamam. Ben şimdi şuna tekrar bineyim. Göstereceğim şimdi tekrar bir, şey, bir şekilde daha. Yani bir kez daha göstereceğim. Aynen. Umarım başımız belaya girmez. Glitch patch şey yaparız. Böyle duracağım ben. Şimdi bakın. Yapmanız gereken. Enter Drive deyip 3'e basacaksınız. Yani 3 dediğim kartınız hangi tuştaysa. 1, 2, 3, 4. O fark etmez. Şimdi E'ye basıyorsunuz. 3'e basıyorsunuz. zaman tutturacaksınız. Biraz zor. E3. Yani. Belki 3 dakika falan uğraşabilirsiniz. Mesela geldi benden. Hadi. Evet. Evet. Yani Q'ya Bak biraz zor o kadar. Şu an baya ben gökyüzü uçtum. Tamam yavaşla aşağı ineyim ben. Derken biraz uçalım. Ben şu an gidiyorum baya. Yok. Bir dakika. Aynen şöyle güzeleyim Şimdi buradan uçacağım ben. Aynen bu şekilde. Turbo çok kuvvetli zaten. Size her gün küçük bir kısmını veriyor öyle size. Böyle küçük. Yaklaşık 4 saniye süren bir şey. Onu kullanıyorsunuz normalde. Geri çalışıyor mu? Geri çalışmıyor mu? Aynen. Gelin yoldan devam edin. Ya yani patchlenmeden yapın eğlenin biraz. Sonra zaten peçlenir bu. Bu mevzu. Yani haritadan dışarıya doğru gitmeyin. Zaten gidemeyiz. <Gülüyor> Güzel. Bir dakika, turbo. Yine Aynen böyle. Mesela bakın dağlara çıktık arabalarla çok rahat bir şekilde Normalde bunu yapmanız biraz zor ki Şu an yanımıza Dogi de geldi Troll Troller ee, Sana da buradan selam hadi sınırsız uçalım <gülüyor> Tamam Yatay falan uçabilirsiniz Ama bakın çok güzel bakın Çok güzel ya İstediğiniz herhalde hızlıca saat yapabiliyorsunuz Mesela buraya geldik Geldik. <gülüyor> hemen saniye böyle istediğiniz şekilde iniyorsunuz. Arabanın hızına göre turbo değişiyor mu? Tam bir fikrim yok. Onu da hemen deneyelim. Troll Troller. Abi eski kıyafet ama o sıkıntı olmaz değil mi? Bakayım. Şimdi. Aynı eski kıyafet. Bizim eski kıyafet. <gülüyor> Peki. Ben şimdi şu arabaya bineceğim. Bir de bunu da yapmayı deneyeyim oyunu seslerine biraz kıslayacağım. Eğer sıkıntı çıktıysa şu ana kadar. Çok güzel. Araba. İspan olduk. Şu sağ taraftaki bölümde bir ibre var. O o ibrenin kalk, kalkmasını bekliyorsunuz. İlk önce sonra 3. Aynen. Bak mesela şu an sınırsız turbo var. Gel domlu. Çıkalım biraz. Senle. Bu sefer mesela ekrandaki hızı kalktı. 4 kapılı araçlarda daha şey oluyor. Hadi abi uçalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dondur denize uçuyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Tamam burada burada bırakalım. Şimdi şöyle yavaştan çöle doğru gideyim biraz. Çöle uçalım. Hadi ekrandaki yazıyı kolaylıkla kapatırsınız zaten. Yani bayağı tersten. Harbiden iyiymiş. Tabii iyi ya. Bak sınırsız. Yapmanız gereken tek şey birinden key kart almak. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle binanın üstüne konalım. Aynen. Aynen bu şekilde. Evet. Buradan da karşı binaya. Oradan oraya. Oradan oradan zaten uçarız. Hayır donlu gidiyoruz. <gülüyor> Kapattılar tabii oyunda. O yüzden gidemiyoruz Baya spin mi pin attık Şimdi merak ettiğim şey şu Biz bu arabalarla yani Turbolarla nereye kadar ve nerelere Çıkabiliriz Gökyüzüne bir çıkmayı deneyeceğim ama Dik bir şekilde çıkamadığımız için Sıkıntı olacak Birazdan çarpacağız Hayır çarpmadık Güzel çok güzel Geri gideriz ya sıkıntı yapma Yeterse gideriz Hayır aşağı düşüyor. Hayda Harbiden hayda. <gülüyor> Ama güzel güzel turbo. You dead? Yes I'm dead. Donlu elimde donat vardı. Olsun. Ya olay bu. No, ben niye giremedim buna? Ha, aynen girdim. Ben bu arada şeyde span oldu. Nerede span oldum? Ee, bir tane base var evimde. Her neyse. Donlu ha, orada bak <gülüyor> donlu sen de al ki karde. Bu arada ee, şeye göstereyim dogi hareket etmezsin. Eski grup kıyafeti ile yeni grup kıyafeti arasında baya fark var. Eskisi biraz daha efektli ve çok hani gerçek gerçeğe yakın değildi. Yenisi biraz daha gerçekçi. Ee, Tabi kare olmadığımız için sıkıntı çıkıyor. Şimdi bir daha yapacağız aynı işlemi. Ha bu, bu sefer bile basmam gerekiyor. Üçe basıyordum senderinden beri. <gülüyor> Öf her yer pembe pembe oldu ya. Nasıl bir duman arkadaş. <gülüyor> bir dakika yapacağız. İlk önce sonra bir. Sen de deneyebilirsin. Tabi passenger da olmuyor. Aynen aynen oldu. Hayır geldi mi? sınırsız mı? E, sağ taraftaki şey kalktıysa tamam bineyim ben de. Sen de o zaman bas abi. Sınırsız bas. Ekrandaki şeyi kapat. Aynen. Bırak şimdi. Şeye uçmayalım da. Biraz bizi götürür Donlu. Ben şu an serbest bıraktım. Aynen. Sınırsız uçacağız bundan sonra. Donlu beni hapishaneye doğru götürüyor. Yani Baya güzel götürüyor. Muhteşem sürüş yetenekleriyle. Evet. Burada bu pervanelerle bir şeyler yapılabilir mi? Of of of. Ne güzel uçtuk. Hocam V tuşuyla. Aynen. Eğlenceli ya. Ya bununla belki bankalara falan girdi. Soygun yapılabilir. Hani bug falan yapılırsa. Güzel olur. Aynen. Ben burada iniyorum. Oh. Oh. Takıldım ama helikopter alacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Donla arkadan şu an seni kaydediyorum ama ee, sen abi devam et dümdüz yardımcı. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım peçlenmeden yaparsınız. O zaman hoşçakalın. Bay bay.